Evet arkadaşlar yine pazar günü ile ilgili başka bir videomuz arkadaşlar 3 ee, maç seçtik 143, 144, 140 maçlar ilk yarı ikinci yarı oynuyoruz az maç 3 maç ee, ganyanları yüksek tuttuğu zaman 3 misli bile yapsanız parayı 4-5-5-6-7 misli neyse oranlarına göre yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada 18 kupon var 9-9 2 -9, tane formüllü fakat maçlar aynı şimdi formülümüze geçelim. 143 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a dedik. 143 0'dan 1'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e yani birincisi. 143 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 3 tane. 143 0'dan 0'a yine 3 tane. İkinci maça geldi 144 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. 144 önce 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. Yani bunları birer tane yazıyoruz. Bakın 144 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'da. Sıfırdan sıfıra 144 sıfırdan bire sıfırdan iki sıfırdan sıfıra yine burada iki ihtimal verdi. 141 sıfırdan bire birden bire bu dokuz kupona da yukarıdan aşağı bu dokuz kupon hepsi birer kupon 141'e sıfır bir dedik komple bakın yazdık arkadaşlar yukarıdan aşağıya gördüğünüz gibi hepsini sıfır bir dedik yani e, üçün ikili kombinasyonlarını yaptık arkadaşlar e, daha fazla seçenek yazdığımızda kupon sayısı artar verdiğiniz parayı alamazsınız bunun aynısını da oynayabilirsiniz. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyorum ya da maç ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci 9'a geçtim. Biraz önceki ilk 9'du. Şimdi ikinci 9 kupon 18 kuponun diğer yarısı. Bakın üst taraflar aynı. Demin yazdığımız gibi 143 sıfırdan 1'e 3 tane yani şu ihtimal. 143 sıfırdan 2'ye yani şu ihtimal bakın yine 3 tane. 143 sıfırdan 0'a şu ihtimal yine 3 tane. 144, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Yani şu yazdığımız 3 ihtimali tek tek yazıyoruz bakın. 144, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Burada da aynı şekilde. Yine 9 kupon burası. Yukarıdan aşağı şey hepsi bir tane kupon. Biraz önce 0'dan 1'eyi kullanmıştık. 141, şimdi 1'den 1'eyi kullanıyoruz. Komple 1'den 1'eyi yazdık. Biraz önce 9 kupon. 9 kupon da bu 18 kupon arkadaşlar. Bu 18 kupon da bunun bir tanesi geldiğinde 3 misli bile yazsanız. Bunun ganyanları yüksek olduğu için 18 çarpı 5 54 lira yapar arkadaşlar. 3x8'ini 4 evet 54 lira yapar. Ama bu tuttuğunda alacağınız para 400-500 liraya kadar çıkma ihtimali var. Niye? Ganyanları yüksek. O yüzden bu şekilde ilk yarı ikinci yarı seçtik. Az maç tutma ihtimali yüksek olsun diye arkadaşlar. Aynısını oynayabilirsiniz veya bu formülü kendi aldığınız seçtiğiniz maçlara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sağ alttan tıkladığınızda orada bizim ee, kanalımızın diğer videoları var. Ee, diğer günlerin videolarına da oradan ulaşabilirsiniz veya pazar gününün diğer videolarına oradan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen size bildirimimiz gelsin arkadaşlar. Yeni yaptığımız videomuz. Bizi izlemeye devam. Teşekkürler.